Herkese selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda Red Velvet'in yaklaşık 2 yıl sonra geri dönüş yapacağından bahsedeceğim. Daha fazla videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Resmi olarak Red Velvet Temmuz ayında dans pratiklerini ve albüm kayıtlarını bitirdiler ve Ağustos ayında geri dönüş yapacak. İşte birkaç spoiler. Bunlardan bazıları dans spoiler'ı. Ayrıca Joy uzun siyah, yeri kahverengi, Wendy kısa siyah kâküllü ve seyülgi turuncu saçlı olacak. Bu resimde dikkatle incelediğinizde Red Velvet'in demo şarkısı Nightmare'ı görebilirsiniz. Ve yaklaşık iki hafta önce B'si de şarkısı olan Figured Rate right Out şarkısının demosunu yükledi. Asıl merak edilen soru Irin olacak mı? Biliyorsunuz ki geçen sene IRI'nin zorba olduğu hakkında konuşuldu. Şu an resmi açıklama yapılmadı. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğene ve istek videolar ya da görüşlerinizi paylaşmak için de yorum yapmayı unutmayınız.